Merhaba arkadaşlar Tanemiz anne <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz <gülüyor> evet, Bugün başlıyor Daha Dün başladı ya oh. gün önce başladı bilmiyoruz. 15 değil miydi? Çünkü bugün 15, 15 Ama bu videonun ne zaman çıkacak belli değil <gülüyor> O yüzden birinci bölüm 5 money Bugün çıkacak tamam, Bugün çıkıyorsa bugün Çok başlıyor Çok Her yerde <gülüyor> arayın Sus, sus, sus. evet sus. Sus. <gülüyor> Survivor iki no bir bölüm fragman fragmanı evet çok uzucu bir haber var galiba çünkü çok sakatlık diyor ve böyle bir şey istemiyoruz ya ilk bölümde istemiyoruz çok evet, ya. sakatlık yapmayın, ya. evet. ya. yapmayın böyle ya bir sürpriz, Allah sabir versin ya Allah <gülüyor> Allah sabir verirsin Gide Evet, evet hadi geçelim evet. Ama abone ol lütfen Allah aşkına Bakıyor oh. musun? Ah, ne alaka? Oh. Yakışıklara oh. bak, ya. bak ya Güzel bak ya Bunlar savaşa hazırlar Evet ya Değil mi? Değil mi evet ah, Çok yakın ah. ah, Neden böyle çok sert bakıyorlar? Çünkü o yine maç için geldi Abi takayım. Batuhan. Batuhan var. Kimle gönüle? Batuhan ekibimize. Gönüler. Acun Bey. La Majoude. Ne oldu? Oynayacağımız oyunla ilgili sürprizler sizi bekliyor. Sürprizler, <Gülüyor> Sürpriz. Seyircimiz için bence güzel. Sizin için de zorlayıcı <Gülüyor> değil. O! Oh. Şoktayım. Şoktayım. O mu? ufak ufak başlarız diyorduk ama aslında bayağı oldu? Omuz Olmaz ya. Nasıl olabilir ya? oyun oynarken. O! Barış. Barış değil mi? Oh. Barış değil mi? Düz Barış galiba. Oha ağlıyor. Çok kötü olması lazım. Cumartesi evet, 8'de. Cumartesi. Bugün cumartesi. Evet. Ah. Çok kötü ya. Ne okay. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Barış baba. Neyse. Barış mı? ya çok kötü, çok kötü olacak demek. <gülüyor> çok kötü olacak demek. Adam Ali, Ali, Ali. Ali. Ali. Ali. Ali Ah, nasıl ya <gülüyor> Neyse ya arkadaşlar, evet e, yani Evet. Biz de takipte kalın. Biz de şeyleri falan e, paylaşacağız yani evet. tepki videolar falan Survivor'ın hakkında. Ah! Yani, <gülüyor> yani, Bir dakika sefer görüşürüz. <gülüyor> Bar Barış